Bye. Oh. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da Orhanlı'dayız, organize sanayi bölgesindeyiz ve sizlere genç bir Türk şirketinin yaptığı girişimde dünyadan ses getiren bir Türk şirketiyle beraber olacağız. Geliştirdikleri Sorti 150 kilogramlık kargoyu taşıyabilecek. Bu tabi görmüş olduğunuz bunun yaklaşık üçte bir olunda bir modeli daha da büyüyecek, uçuşlara başlayacak. Dünyadan çok büyük ilgi var bu sisteme. Böyle bir kargo sistemi nasıl çalışıyor, nasıl kalkış yapıyor, hedefler neler, keyifli bir sohbetle beraberiz. Salgınla birlikte kargo hayatımızın çok önemli bir parçası oldu. Yemekten acil ihtiyaçlara kadar her şey ayağımıza kargo şirketleriyle geliyor. Türk girişimcilerin kurduğu Sorti, hava kargoda yeni bir çığır açacak. 150 kilogramlık yükü, Booster yardımı ile gerektiğinde pistin olmadığı yerden havalandıracak. Saatte 1000 kilometre hızla uçup menzile götürecek. Booster ve uzay roket sistemleri tecrübesini bu projeye aktaran genç ekip tasarımları 8 ayda tamamladı. Yurt dışından da hemen yatırım aldı. Sorti kargonun kurucularından Emre Taşkın kargo pazarına yeni bir boyut getirecek Sorti'yi anlattı. Şu an Sorti Kargon'un atölyesindeyiz ve Emre ile beraberiz. Ee, öncelikli olarak şu an bir gördüğümüz bir, bu bir maket. Kaç metre olacak boyutu? Şimdi e, gerçek boyutları e, baştan arka tarafa doğru 5 metre. Kanat açıklığı da yaklaşık 4 metre olacak bir gerçek modelimiz olacak. E, bu modelin 150 e, kilogram taşıma kapasitesinin yanında... 1000 kilometre saatlik bir hıza ulaşmasını ve 2500 kilometre renci olmasını yani mesafe yarı çapında e, görev yapmasını öngörüyoruz. Bu e, minimum ulaşabileceğimiz ürün olarak tasarladığımız aracımız bunun e, toplam boyu 1.6 metre kanat açıklığı da 1.8 metre e, yaklaşık 1 bölü 3 ölçeklisi hız ve taşıma kapasitesi olarak da bunu söyleyebilirim. 1 bölü 3 ölçeklisini turbojet motoruyla e, yapmaya e, başladığımız, planladığımız ve devam ettiğimiz e, ürün. fikri nereden aklınıza geldi? Böyle bir e, farklı bir konsept çünkü bu. Çok yüksek hızlı bir e, kargo İHA sistemi diyelim buna. Şimdi biz tabii kargo taşımacılığın öneminin artışını ve sektörün büyüme hızını gözlemleyerken e, şunu da fark ettik insansız hava araçlarıyla kargo taşımak aslında kısa mesafelerde dronlarla şehir içinde falan mümkün olabilir ama e, konvansiyonel yani günümüz teknolojisinde kargo taşıyan yolcu uçakları kıvamında bir e, taşıma operasyonu yok. Bunu otonom, insansız olarak yaparsak dünyanın ritmini değiştirebileceğimizi öngördük. E, rakipleri inceledik yani insansız hava aracıyla kargo paketleri taşıyan rakiplerimizi inceledik. Elektrikli sistemlerle, quadrokopterlerle bu işleri yani daha kolay yapabiliyoruz. Şehir içi biraz kargo götürmesi, pizza getirmesi falan tadında yaklaşık. Kesinlikle, var. gerçekten uçakla gidilebilen, yani 500 kilometreden sonra ve 3000 kilometreden aşağı dediğimiz, çünkü bir yolcu uçağı, kargo taşıyan bir yolcu uçağı, 3000 kilometre ortalama bir menzille bu operasyonu yürütüyor. Bunu bir insan aracıyla biraz daha kişiye özel kastım 150 kiloluk yani doldur boşalt operasyonunu beklemeden kalkışa her an hazır araçlarla yapabilirsek gerçekten çok büyük bir pazara hitap edeceğimizi gördük. Burada şu anda dünya kargo taşıma pazarı yaklaşık 3 trilyon dolar civarında. Bizim mesafe ve ağırlık olarak bir dilim çıkartırsak hitap ettiğimiz direkt dilimi çıkartırsak 300 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyoruz aslında. Yani bunun işte yüzde kaçına sahip olabiliriz bilmiyorum ama fonksiyonel özellikler olarak gayet müsait ve büyük bir pazar bizim için. Biraz önce dediğim gibi benim aklıma şehir içerisindeki bu daha kısa mesafeli, hani öyle trafiği aşıp inecek sistemler geliyor ama siz burada uzun menzile giden bir e, roket görünümü, bir seyir füzesi görünümünde ama sivil amaçlı hı hı. İHA e, yasal altyapısı üzerine uçan hı hı. bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Dünyada rakipleriniz var mı kendi sınıfımızda? Kendi sınıfımızda turbojetle kargo taşımacılığı yapacak insansız bir araçla biz karşılaşmadık. E, karşılaşanların bizimle iletişime geçmesini gerçekten istiyoruz. Amerika'da da, Afrika'da da, e, Avrupa'da da. Bu tip bir araçla karşılaşmadık ama günümüz teknolojileri buna çok müsait. Bilirsiniz önce uzay ya da savunma teknolojilerinde olaylar gelişir ve sonra halka indirilir bu teknolojiler. Artık halka inme zamanının geldiği fiyat ve performans aşamalarına çok yaklaştı. Biz de bunu yapmayı hedefliyoruz ve ölçümlerimiz ve hesaplamalarımız yapılabilir olduğunu gayet gösteriyor. E, seyir füzesi dedik. E, görünüm olarak ve e, işte kanat yapısı, motor tipi falan oldukça benzer haklısınız. Zaten seyir füzelerinin seyir hızları, taşıdığı e, ağırlıklar, mesafeleri ne çok yakın bir araç. Seyir füzelerinden tek farkı seyir füzelerinin motorları 10 saat, 20 saat tek kullanımlık, tek yönlü çalışabilen motorlarken turbojet yani konvansiyonel uçuş insan taşımacında kullanılan motorları kullandığımızda Bakımlarını yaptığımızda çok yüksek saatlerde taşımacılığı yapıp kar etme aşamasına geçebiliyoruz. Yani bir aracın bir motor ömrünün onda biri kadar bir sürede aslında kurulum maliyetlerini çıkartabilen bir sistem olduğunu gördük. Bu da hem yatırımcıya hem işletmeciye hem üreticiye oyunda elinin güçlü olmasını sağlayacak çok özel bir avantaj sağlıyor aslında peki testleriniz ne zaman başlayacak bunlarla ilgili ne aşaması şimdi biraz onu dinlemek Teknoloji isterim. gelişmişlik seviyesi olarak laboratuvarda yapılabilecek bütün testleri tamamlamış durumdayız zaten. aracın dışarıda iletişimini sağlaması ve belli yollarda, belli mesafelerde haberleşmesi testleri bitmiş durumda. Ee, tabi bunlardan önce fizibilite çalışması yani pazardaki yeri uçabilecek mi ne kadar büyüte olursa uçar gerçek araçtan bahsediyorum onların bütün çalışmaları ilk başta yapıldı müşteri görüşmeleri gerçekleştirildi ve MVP ürünün uçuşu haberleşmesi e, iniş kalkışı sağlandı e, gerçek aracın uçuşu ve haberleşmesi ve kargo taşıması aşamasını 2023'te tamamlamış olacağız planlarımıza göre bir e, ülkeler arası değil, bir ülkenin içerisinde iki nokta arasında ilk targo taşımacılıkla ilk kontratımızı yaparak ticari hizmetimizi vermiş olacağız. Ben şeyi de merak ediyorum, tabii İHA dediğimiz zaman işte dronlar, insansız hava araçları, sivil havacılık için bir hukuksal altyapı üzerine oturmaya başladı. Kategoriler var. Peki bu araç hangi kategoriye girecek? Regülasyonları ben firma içinde direkt e, gözlemleyip raporlama e, sorumluluğunu almış kişi olarak. Amerika'daki ve Avrupa'daki regülasyonların tamamını inceledim. E, durum şu 2 haftada 3 haftada bir her regülasyona güncelleme geliyor. Yani Yeni çok... bir şey çıkıyor. <gülüyor> evet, Çünkü ticari olarak olan bir şeyin hukuki altyapısını oluşturmakta e, aslında e, merkezi yönetimler zorluk çekiyor. Bu gerçek. Ama gayet düzgün kategorilendirdiğinde İHA 3 yani en üst ağırlıklar, seviyeler, irtifalar ve üstte olan kategoride biz yer alıyoruz. Bütün dünyada şu anda bizim iş planımızla ilgili sadece oluşmamış regülasyonlardan biri var. O da otonom uçuş. Yani kendi kendine kalksın, insin, taşısın konusunu herhangi bir hukuksal şeye dayandırabilmiş değil insanoğlu. Çünkü yani araç... Kendi kendine karar verirken bir yere zarar verdiğinde cezayı kime keseceksiniz ve ne kadar Üçüncü keseceksiniz kısmı e, sigortası mı olacak bu konu? E, pilota mı, arayacak. işletmeciye mi, aracı mı gidip hapse atacağız? Yani bunlar bilinmeyen ve e, daha henüz karşılaşılmayan konular ama e, eminim yani reusable roketler yapıldığında da aslında regülasyonları yoktu. Patlamalar, çatlamalar oluyordu. Herkes <gülüyor> tedirgindi. İnsanların başına gelmeyen kalmadı. Yine otonom araçlarda aynı şeyleri görüyoruz. Yani otonomla ilgili regülasyonlar sorun yaratabilir. Onun dışında e, yarı pilotlu, semi pilot, iniş kalkışta sadece otopilottan bazı destekler alarak uçuşla ilgili herhangi bir engel yok. E, bizi engelleyecek bir şey görünmüyor. Yani oturmuştum da Türkiye'de Avrupa Regülasyonları'na daha yakın hareket ediyor. E, Amerika'da tabi mesafeler biraz daha rahat olduğu için insanların koruma altında olduğu uçuşlara e, izin veriyor. Ve insanların bulunmadığı bölgelerde bulunmadığı rotalardan geçerek belli irtifalardan uçarak hizmet vermemiz mümkün şu anda. E, zaten havacılıkta bir Amerikan FAA, EASA Avrupa'nın zaten çok ortak çalışıyorlar birçok konuda. Türkiye'de, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bunları yakından takip edip kendi kurallarını buna göre güncelliyor. Evet. Ee, biz tabii böyle bir hava aracıyla ilgili yerli sistemlerle ilgili haber yaptığımız zaman bunun motoru nereden diye böyle bir evet, e, soru geliyor. Zaman. Çünkü görüntü itibariyle sizin belki bir e, kanatlı bir e, kargo aracı ama hı hı. E, kullandığınız motor nedir? Bunun bir yerli muadili olabilir mi? Veya sizin artı değer ne koyuyorsunuz bunun Şimdi motor bizim gerçekten özel alanımız. Çünkü biz uzay motorları sistemleri üzerine çalışma yapmış bir ekibiz. Ekibin altyapısında itki teknolojileri var. Burada Rotating Detonation Engine dediğimiz, dönel patlamalı motorlar kategorisinde özel bir termodinamik çevrimle motor çalışmalarını yapmış ve Türkiye'de bu teknoloji gelişmişlik seviyesi olarak en çok veriye sahip ekibiz. Ekipte bununla ilgili akademik makaleler yazmış insanlar var, patentleri var ekibin ee, ve iyi durumdayız. Dünya kategorilerinde de oldukça iyi durumdayız. Tabii biz bu motoru kullanmayacağız ama itkiyi, yanmayı çok iyi analiz etmiş. Daha önceden de roket teknolojilerinin itki motorları, katı yakıtlılar, hibrit motorlarla ilgili çalışmış bir ekibiz. Ee, turbojet motorunu bu tip bir araçta çalıştıracak, yerli bir itki seviyesini de sağlayacak. Yerli bir üreticimiz henüz yok. Birkaç motorla bunu devreye alabiliriz. Ee, uluslararası çalışan çok büyük firmalar var. Biz motor tedarikçimizle zaten anlaşmamızı yaptık. Ee, Çek Cumhuriyeti'nde bir firmadır. Ee, şu an üzerinde MVP'nin yani e, prototipin dersek daha hani şey olabilir belki. Ne anlatabiliriz? Püketeceğimiz gerçek motorun e, tedariğinde Avrupalı bir partnerimiz var. Yerli bir partnerimiz olsun diye zaten işte gizlilik sözleşmelerimizi imza aldığımız çok değerli firmalarımız var. Yani motor teknolojisi milli muharip uçaktaki gibi 5. nesil hava aracının hani erişilemeyecek seviyede değil. Mikro turbojetler kategorisinde dünyaca ünlü en az 10 tane firma sayabilirim size tedarikçi olarak. Hem Uzak Doğu'da, hem Brezilya'da, hem Amerika'da, hem Avrupa'da var. Dolayısıyla tedarikle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Motor konusu bir aracın yaklaşık %20'lik 25'lik bir maliyetidir ve önemli bir maliyetidir. En önemli belki maliyet kalemi İş planına baktığımızda aslında biz kargo işletmeciliği iş planıyla yola çıkıyoruz. Tabii ki araçları kendimiz yapmak zorundayız. Çünkü gidip parasını verip birinden bu aracı alma şansımız şu an için yok. Tabii ki bunu yapabilecek özellikle firmalar var ama yapmış değiller. Yapmış değillerken biz de yapmış değilken hani biz de bir know-how edinip de bu işin içine girmeyi öngörüyoruz. Bizim aracımızda yalnız etki teknolojilerinde spesifik bir dokunuş var. O da şu turbojet motorunun yanında biz bir hibrit booster dediğimiz, hibrit yükseltici diyebilirim. Hibrit olma sebebi yakıtı, katı, oksitleyicisi, sıvı. Bu yanma oluştuğunda, biz bunu roketlerde daha önce test ettik ve birçok Türkiye'deki en gelişmiş hibrit boostercularla zaten işbirliği halindeyiz. Bizim ekibimizde de daha önce o firmalarda büyük deneyleri, büyük projeleri yönetmiş insanlar var. Danışmanlarımız var, profesyonel çalışma yürüttüğümüz. Hibrit booster teknolojisini işin içine katma sebebimiz aracın olduğu yerden herhangi bir e, pist olmadan sadece bir sehpanın üzerinden belli bir açıyla yükselerek kendi motor devrine ulaşmış ve itki seviyesine ulaşmış hıza geldiğinde hibrit booster'ı tahliye etmesini sağlayarak aracın normal seyrine devam etmesi turbojetiyle. Yani pistiz bunu istenilen, e, örneğin şu an bir organize sanayi içerisindeyiz. Buradan bir malı yaptı. Sivil havacılıkta da diyelim ki uçuş izinleri şunlar bunlar her şey tamamlandı. Burada bir sehpa üzerine o booster kullanarak havalanması ve gideceği noktaya ulaştırılması. Yani aynen öyle. 50 metrekare, 100 metrekarelik bir alandan önü açık bir alandan kalkarak booster'ını Operasyon kalkış operasyonu sonrasında tahliye edebileceği bir yeri varsa bu araç kendi hızına turbojetiyle ulaşıp e, binlerce kilometre gidebiliyor. Avantajlarından birkaçını e, öne sürmek istiyorum. Bir tanesi e, pistte ihtiyacınız yok. işletme masrafları yok. İkincisi araç zaten e, belli bir hıza ulaşana kadar çok fazla yakıt yakar. Bunu kendi motoruyla yapacağına ek bir motorla yapıp tahliye ettiğinizde çok büyük bir yakıt avantajı sağlıyorsunuz. Yani 500 kilometre menzile gideceğine bir anda ne? 750, 750 binlere yani. hani çok fark yaratıyor. Ee, güvenli oluşu, katı hip itkim teknolojilerinde TNT etkisi çok yüksek. İnflak edebilir. Araç kalkışta yön değiştirdi. Bir manevrada problem olduğu zaman durduramıyorsunuz. Çünkü katılarda oksitleyici ve yanıcı birbirle karışık hamur gibi Ayırma şansınız yok. Burada oksitleyici kesebiliyorsunuz kontrollü vanalarla ve istediğiniz itkide oksitleyici vererek istediğiniz itkiye işte parabolik, hiperbolik olarak yani e, kendi istediğiniz seviyelerde yöneterek e, ulaşabiliyorsunuz. Bunlar tabii e, oyunu değiştiren konular ve biz e, itki teknolojilerine daha önceki tecrübelerimizle e, bir iş planına bunu adapte ettiğimizde çok fazla şeyi değiştirmiş olduk. Ve hepsi de kanıtlanmış teknolojiler. Yani aracın üstünde işte haberleşmesinin ne kullanılanından tutun antenine kadar, işte motor teknolojisinden boosterına kadar. Bunların hepsi dünyada daha önce yapıldı. Bu aracın üstünde bir araya getirildi gibi düşünebilirsiniz. Yani Kendini işte pilli diş fırçası gibi. Pil vardı, diş fırçası vardı. Hani bir kombinasyonla herkesin evine girdi. Yani tam onun gibi. ilk yapan da hem pil ve hem diş fırçası markası olmasına rağmen kendisi yapmadı. Başka biri yaptı ve... <gülüyor> şu anda dünya devi olanlar, e, inovasyonu takip edenler oldu. Dolayısıyla iyi bir yerdeyiz. İş fikri olarak da getirecek e, imkanlar olarak da. Yani lojistik çok önemli. Şöyle söyleyebilirim. Yani İpek yolundan, baharat yolundan yola çıkarsak bile, yani yüzyıllar, bin yıllar öncesinden önce bile taşıma hattı olan, üzerinde olan şehirler, İnsanlar, toplumlar çok fazla gelişti. Hem kültürel olarak hem ekonomik olarak. Yani suyun başını tutan şehirler, ülkeler çok daha fazla gelişiyor. Ve işte büyük limanları olan ülkeler, işte Dubai'nin Dubai olmasına kesbiri Arap Yarımadası'na indirdiği gemilerle gelen ürünler, lojistik ağını çok Sonra iyi kurması, Havalimanı ve karga Yani havalimanı. çok merkez bir nokta olur. İstanbul Havalimanı'nın etkisi öyle. E, coğrafi konumu olarak baktığınızda gelişmişliği açıklık anlamında eğer siz nakliyeyi yapabiliyorsanız e, gerçekten oyunu değiştirebiliyorsunuz ve kaynağı hem e, maddi hem insani kaynakları bir araya getirebiliyorsunuz. Yani bir ada düşünün, hiçbir şey yok. Ulaşmanız gerekiyor. Oradaki insanların size ulaşması gerekiyor. Bir altyapı kurduğunuzu düşünün. insan sava araçlarıyla, acil durumlarda, normal durumlarda, her an taşımacılığın gerçekleşebildiği ve bunun saatler içinde olduğu. Bu çok özel bir durum. Yani başka gezegenlerle zaten bunu sağlayamamamız sebebi de o. Ulaşım, ulaştırma, yani doğru hızda, doğru zamanda orada olamama. Ama dünya üzerindeki teknolojiler şu anda hazır. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok ciddi gelişmelerle, çok ciddi taleplerle de karşı karşıyayız ben tabi soracağım siz ne mühendisisiniz ne eğitim aldınız biraz onları anlatalım çünkü roket diyoruz insan savağı aracı diyoruz farklı farklı teknolojiler uluslararası teknolojisi diyoruz hani bunları nasıl hangi eğitimlerle geldiniz onu da böyle bir arkadaşlarımız ya sizden benim mi? şahsen aslında biraz karışık meslek lisesinden ben mezun oldum denizcilik meslek lisesi sonra gemi makineleri yüksek meslek yüksek okulundan mezun oldum DGS ile makine mühendisliğine İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ makineye geçiş yaptım. Oradan mezun Aslında oldum. Tam hani kaynak yaparak neredeyse bu işin evet, adım adım yani uygulamalı imalat yapmaya başladığımda 13-14 yaşındaydım. Şu anda 33 yaşındayım ve bir şey tasarlarken etkisi oluyor ister istemez. Üniversite yıllarının sonuna doğru katmanlı üretim teknolojilerine, 3D printing teknolojilerine bünyeme kattım. Onlar tabi burada aracın gövdesinde her yerinde çok özel bir metotla ürettik onu merak eden hani kalıpsız sadece 3D printer desteğiyle bu aracı ortaya çıkarabildik ve maliyet etkin konusunu hani paramparça ettik böyle yaparak yani %1'lere falan geldi konu oldukça iyi bir tecrübeydi Airbus'un daha önce yaptığını teyit ettik kendi aklımıza geleni uygulanmış ve düzgün sonuç alınmış doğru metotlarla birleştirebildik. Ardından elektronik haberleşme yüksek lisansı Yıldız Teknikte yaptım. O da tabii aracın hani gözü kulağı olmak demek oluyor ve e, çok değerli insanlarla da tanıştım. Sadece bunları kendiniz yapmıyorsunuz işletmeci olduğunuzda esas o yapacak kişilerin dilinden anlamak ve onlarla birlikte yapabilme Bir özelliğiniz a, daha a gerekiyor size. İnsanlarla tanışıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. E, hal böyle olunca üretimi makine mühendisini, elektronik haberleşme işin içine kattık. Tabii Gerçekten aydınlanmanın yaşandığı dönem e, MBA eğitimimde gerçekleşti. Sağ İstanbul'un MBA programına ben e, dahil oldum. E, Sağolsunlar e, oldukça seçme kişileri alıyorlar. Çok büyük firmalardan savunma ve havacılıktan çok özel insanlarla aynı sınıfta oldum ve Türkiye'nin en iyi e, eğitmenlerini gerçekten programa dahil ediyorlar. Yani orada bilgileri, teknik bilgileri insani e, terminolojilerle birleştirince gerçek bir işletme, iş fikrini nasıl hayata geçireceğimi öğrendim. E, Tabi tek başıma değilim. Ekipte e, 2010'dan beri roketçilik yapan Ümit Yelken e, var. O kendisi şu anda doktorasını bitirmek üzere. Doktora tezinden bahsedeyim. Geçmişi iti makine benim bitirme arkadaşımdır. E, havacılık yüksek lisansı var. Doktora tezi ay toprağından e, bir Hibrit Booster yapmak üzerine kurulu ay bir test, Koç Üniversitesi'nde yapıyor. Muhtemelen bunu yayınlayamayacaksınız, <gülüyor> yasaktır ama espriler var yani hani konseptin gelişmesinde her yerden ek bir şey var. Dolayısıyla bunların hepsinin birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Sorti Cargo işte 8 aylık falan bir proje, yani fizibilite çalışmasına başlayalım bu proje olabilir fikri geldiği andan bugüne. Ve 8, 8 ayda ay bunu bu aşamaya getirdiniz. 8 ayda aslında prototipi yapmak, fikri geliştirmek, tabi bunlar ekibin e, aktif çalışmasıyla mümkün ve e, interaktif bütün globalle mümkün. En önemli şey aslında müşterilerin ne istediğini gözlemlemek. E, 200'e yakın yatırımcı görüşmesi yaptık, dünyanın her yerinden. Burada bütün büyük havayolu firmaları var, Türkiye tabii ki, Turkish Airlines de var. Ee, ve iyi bağlantılarımız var hepsiyle. Hepsi gelişmeyi çok yakından takip ediyor. Ama havayolu için bu dehşet bir şey. Yani 150 kilo bir yükü, çok acil bir fabrikanın bir malzemesi lazım. Ve ulaştıracaksınız, düğmeye basıyorsunuz, saatte 1000 kilometre aşağı yukarı bir kargo uçağından biraz daha hızlı uçuyorsunuz. Yani şimdi dünyanın en büyük, en çok araba üreten firması Just-in-Time. Yani depo olmadan doğru tedarik zinciriyle iş yönetiyor. Pandemi mahvetti bunları. Joker araç olarak bu araçlardan üretici de bulundurup acil durumda e, kargo taşımacılığı yapmak üzere e, fabrikalarda bölgeler kurarak pilot bölgeler kurarak devreye alma ile ilgili bizimle iletişime geçti. Yani acil ilaç mı gidecek, kan mı gidecek? E, bu fabrika aslında elektronik komponentler ve e, acil işte bazı pompalar gibi. Düşünüyor. 150 kilogram aslında bir büyük yolcu valizi diyebiliriz. Hani Bir kişinin taşıyabileceği ne varsa tekerlekli olarak belli bir hacime sığacak ve tabi bazı ci ve sıcaklık dayanımları olacak kargolarla başlayacak. Baya paraşüt olacak belki alana indireceksiniz onu. Paraşüt değiliz. Raket kurtarmada yaptığımız yani baya bir paraşüt dünyaca. İyi markalardaki paraşütler elimizde zaten var ee, ama iş fikrimize henüz katmadık, ee, yatırımcı görüşmelerimize de katmadık. Ha, bu uçak gibi. Çünkü sürekli bir insan ediliyor. kalksın istiyoruz. Bir şeyi <gülüyor> bin kilometreden bıraktığınızda ne olacağını <gülüyor> test etme tabii, şansımız tabii. yok. Airbus A400M'lerle falan bazı şeyler yapıyor ama işte hızları belli, şeyleri belli. Operasyonel olarak e, ne olacağını test etmemiz lazım. Ama dediğiniz gibi paraşütle bırakan, kan taşıyan Afrika'da dünyanın en büyük insan savağı kargo firması var. 16 ülkede yol olmayan yerlerde küçük pratik araçlarla, küçük sapanlarla fırlatarak yapıyorlar. Köpükten araçları ama iş fikri. Yani basit planörle adamın yaptıkları insanların, bölgedeki insanların hayatını o kadar değiştiriyor ki çok elit teknolojiler diyebilirim. Yani görüntüsü basit ama hayat kurtarıyor belki bir ilaç gidiyor bir oradaki kan, köydeki kan taşımacılığı yapıyorlar direkt yani acil işte kan lazım oldu kaza oldu direkt kan paketini taşıyabiliyorlar bu yol olmayan bir yere ulaşamazsınız şekilde helikopter, hoca uçaklar, helikopterler lazım evet. ciddi maliyet herkesin de elinde yok ee, peki şu an dediniz ki 8 ayda buraya getirdik ama nereye arkası getirdik? bir e, nereye getirdiniz? <gülüyor> Ama arkasında da tabii ki meslek lisesinden başlayan, evet. e, akademik yönüyle hem malzemeye dokunup akademik açıdan da bunu geliştirip ve bir yere taşımışsınız Hı -hı. siz bunu. Bir e, ortaklık, ne durumdasınız bunlarla ilgili? Daha doğrusu bize ne söyleyebilirsiniz? Şöyle, bir sürü gizlilik anlaşmanız var ama… Şimdi biz üç ortak olarak zaten uzay etki sistemlerinden beri aynı kadro, iş fikirleri dahil olup başka firmaları e, kurup yönetmek gerekiyor. O kadromuzda 3 kişiyiz. Kerem Özkan, Ümit Yelken ve ben. Burada bir projeyi, yüksek maliyetli projeleri başka ortaklar alarak, kendi öz sermayenizden de olabilir büyükseniz ama biz bu alanda, gerçekten dünya devleriyle mücadele edecek bir alanda tek başımıza kendi öz sermayelerimizde ilerleyemeyiz. Bu tip startuplar dünyada Amerika ekosisteminde çok hızlı büyürler. Biz o e, kültüre biraz daha hakimiz. İşbirliklerini bu çerçevede geliştiriyoruz. Yani bizim e, yatırımcı olacak, işte bize destek verecek kişiler sektörden bilen büyük firmalar oluyor. E, şu anda yerli mi yabancı mı? Ben biraz gazeteci olarak şöyle <gülüyor> şeyler e, anlıyorum. <gülüyor> yani şöyle diyebilirim: İtalya'da İtalya'nın en büyük havacılık ve uzay firması. Olan firmayla görüşmelerimiz devam ediyor diyeyim. Yani Onu artık izleyicilerimiz işte helikopter mi yapıyor, mi? uçak mı yapıyor, başka bir şey mi onu araştırıp bulsunlar. Umarım oralardan bir şeyler çıkar. Çünkü siz aynı zamanda da gençlerimiz açısından işte bugün işte tercih günleri var. Ben ne olayım, ben savunmayı, havacılığı çok seviyorum. Burada bir kariyer inşa edeceğim diyor insanlarımız, gençlerimiz. Sizleri örnek alsınlar yollarını buna göre kursunlar ve bir başlangıç projesinin bir hayalle nereye geldi hem de çok kısa bir sürede görsünler. Ee, çok çok teşekkürler. Zamanla ben teşekkür yüzünüz. ederim. Umarız ee, insanlarımız... Tabii, yani biz 200 yatırımcı görüşmesinden şunu anladık. Türkiye şu anda insansız hava araçları konusunda o kadar gelişmiş insan kaynağını elinde tutuyor. O kadar işler kolay ilerliyor ve Sonuçları o kadar çok kişiye dokunabiliyoruz ki gerçekten bundan bir gelir elde etmek, dünyadaki rakiplere göre avantaj sağlamak, hızlı, pratik, ekonomik olmak mümkün. Bu konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen Türkiye'deki, dünyadaki insanlara yani pratik çözümlere ulaşmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Zaten ekibimizde bizim bu yaz 9 tane stajyerimiz var. Değişik, değişik Disiplinlerden gelen dokuz stajyer. Ee, artacak da, iletişimde olduğum birçok arkadaşım da var. İşin içine dokunabilecekleri firmalar, işte startuplar, 40-50 kişilik firmalar altyapılarıyla oluşmaya başlıyor. Ve zaten bir ekosistemi hayatta tutan şeyler o alt yükleniciler oluyor. Proje yönetisi büyük babalar dışında. O 50 kişilik, 100 tane firma olmadan hiçbir ülke, hiçbir şeyi hayata geçiremiyor. Biz orada bir yerdeyiz, doğru partnerlikler kuruyoruz. Bütün startup başlangıcı yapmak isteyen, işte iş fikrini hayata geçirmek isteyen kişilere e, umarım güzel örnek olacağız. Çünkü ben şimdi 33 yaşındayım, 25 yaşıyla 27 yaş, işte 20 ile 30 yaş arasındaki insanlar, yani 20-25 diyeyim tamam hadi biraz daha şey olsun. Çok farklı düşünüyor, çok pratik düşünüyor ve onlarsız olmuyor. Onların göz zevkiyle hitap ettiği zaman ve konuyla ilgili espri üretmeye başladıkları zaman benimseyip, yani işte sort kargo, işte hemen kalkıyor falan gibi kendi aralarında lisede insanlar konuşmaya başladığı zaman ben onları yakalamış oluyorum. O zaman işte özenmiş oluyorlar. Bir ideolojisi oluyor işin arkasında, bir e, manevi güç oluyor. Biz... Heyecanlı bir milletiz, yani ben e, savunmada, askeriyede böyle e, kendini, özgüvenini aşağıda tutan bir Türk hiç görmedim. Her zaman e, biz savaşçı bir milletiz, yani NATO'nun en çok savaşan ülkesiyiz. Her zaman ülkemiz için doğru teknolojilere ulaşarak e, güvende kalmanın bir yolunu bulduk. Şu anda artık ekonomik savaştayız. Ekonomik savaşları yürütmek için teknolojiyi çok iyi kullanmanız lazım. ve İnanın 15-25 yaş arasındaki çocuklara göre telefondan dünyayı yönetebilecek kadar iyiler. Ve şu anda dünyadaki rakiplerimiz, büyük rakiplerimiz bunu kendileri yapamıyorlar. O kadar esnek değiller ve çok güvenilebilir bir altyapımız var. Gençlik, yaş ortalaması çok iyi durumda. Çok iyi olacağını eminim. Sadece herkes... Ee, yapmak istediği şeyi bulacak ve oraya yakınlaşacak. E, o hedefe doğru gitmek gerekiyor. Oraya doğru yönlendirmek biraz ufak dokunuşlarla e, belki de e, sizin o nasıl koca hava aracını ufacık roketle olduğu yerden kaldırıyorsunuz. Biraz öyle sihirli dokunuşlar lazım gibime geliyor bana. Şöyle insan kendini güvende istediği işi yaparken hissettiği zaman o oradan oraya atlıyor. Biz o kadar roketçilik yaptık bu aracı tasarladık. Dördüncü ayda o konu geldi aklımıza. Nasıl kalkacağız konusunu konuşurken rampalar tasarlandı. İşte kaç metrede kalkabiliyoruzlar defalarca hesaplandı. Yani bir gün bir an gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz işinizle ilgili düşünecek doğru vakti bulduğunuz anda geliyor. O anı sabırsızlıkla beklesinler. Yani olacak ve çok iyi olacak. Ondan sonra gerçekten kapılar açılacak. Ve sadece fikirle değil uygulanabilir fikirlerle bunu yapacaklar. Doğru insanları bularak faydamız olursa, gerçekten e, bağlantı kurmak isterlerse ben açıklamalara girerim. sizin e, sosyal medya hesaplarınızın bilgilerini vereceğim. Hı hı. Umarım daha çok genç arkadaşlarımız sizleri bulurlar bir hayatlarına yön çizerler. Umarım. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız Sen için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yani ses konusu burada tabii burada çekim biz yapmak gerçek bir organizasyon profesyonel. E, biz bu sesi duymamız gerekiyor ki Burada bir şeyler yapıldığını insanlarımız hissetsin. Önemli değil. Dış sesler her zaman motive edeceğine ben inanıyorum. Demin size de söyledim. Şimdi seste uyarabilirim. Hepsi arkadaşım ama burada bu sanayide en çok ses yapan insanlardan Niye? biriyim. Niye? Çünkü... Çünkü turbojet motoru çalışınca <gülüyor> uçak iniyor buraya. Gerçekten onu hissediyorlar. Gece çalıştırdığımda gerçekten güvenliklerim buraya doğru koşarak ...çok büyük bir sorun olduğunu düşünerek geldiğini. göre... Alışmıştır ama şimdi. Şu anda mesaj atıyorum, grubumuz var sanayi sesinde, ben başlıyorum diyorum, herkes ya kulaklık takan takıyor, oturan oturuyor. Ondan önce de uzay motoru itki sistemini çalışıyorduk, o da detonasyon, inflak ediyor. Güm diye bir patlama oluyor ve yanma başlıyor. Fabrika mı yandı, cihaz mı patladı? Yan fabrika patlamış kadar büyük bir itki ve ses çıkıyor. Dolayısıyla gidip de ses yapmayın beyler diyemem. Yani Yok, doğal, sesimiz, diyorum yani. doğal sesimiz her zaman önemli. Çünkü evet. burası bir organize sanayi bir iş yapılıyor. Ve buranın da belki de uzaya doğru giden bir parçasısınız. Ben bundan çok gurur duyuyorum açıkçası. Bugün gençlerimize Emre Bey çok güzel mesajlar verdi. İşte roket takımından başlayan... Hobinin nereye gideceğini gösteren bir taraftan da iş açısından meslek lisesinden başlayıp üniversite makine mühendisliği master bunun yanı sıra çeşitli şirketlerde çalışıp bugün işte Sorti'yi görüyorsunuz. 8 aylık bir süreç içerisinde nereden nereye geldi. Umarım Sorti'nin şansı açık olur, bahtı açık olur ve dünyaya doğru Türk bayrağını dalgalandırır.